Merhaba Efendim, de, Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Merhabalar. Ay. Merhabalar. Nasılsın, Merhabalar. Misin? Ee, Nasılsınız? Iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sesi alın. Üstün başarılar Sayın Cumhurbaşkanım. Çalışırsak. Çalışırsak olacağız. Çalışırsak. Evet. Sağ sağ çok, doğru. çok çok evet, evet. ve hakkını hakkını verecek evet. hakkını evet. verecek. Evet. çok çok evet. o kadar sevdiğim şey evet. Siz alın yoyuyor, yoyuyor. <gülüyor> Efendim, <bu gülüyor> öyle şey <gülüyor> Cumhurbaşkanı <o gülüyor> olarak lütfen kabul edin. <gülüyor> Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz. Evet, i̇nşallah, inşallah, i̇nşallah, inşallah Allah nasip edecek ona. Şey Çünkü bu halkın evet, size konuşuruz. çok ihtiyacı var. Evet, evet Çok ihtiyacı evet. var. Mücadele ediyorsunuz, bu işte takdire evet. şahiyen daha ötesi bence. Yani İş siz canından kutluyorum kadar. yani, evet, ben soğuk. Soğuk. birey olarak da. Soğuk. Bizim işimiz mücadele etmek. Evet. Yani evet. Günün 24 saati gereklense çalışıyoruz. Bir kere önce kilo verdim her şeyi ama alır iktekirse. Bu kadar çabanın, bu kadar e, sözün, bu kadar, bu kadar, bu kadar halkı, vatanı benimsemiş bir lider karşınıza çıkıyor. Sayın Başkan, hmm. eğer mesai de buyurun olsam. Başkan değil maşallah artık. Teşekkür hmm. ederiz. Cumhurbaşkanı. Senden beri heyecan için. Allah Allah'ın sınav. Hmm. Koltuğumuz altına maşallah sürpriz olsun diye. Bu meclisiyken hmm. birkaç tane çıkmış böyle almış. Ona Uygun gördü. Şöyle, şöyle güzel günümüze bahsettin ya. Zaten Teşekkür ederiz. sen. ederim. Efendim hoşça kalın. O taraf evet fotoğraf aynı. O taraflar dinlemiyor. Onun aile bir fotoğraf Çok var sizin.